Soru işaretinin iki tarafında yer alan ifadeleri karşılaştırınız. Soru işaretinin solunda 7000lik, 900'lük ve 7 birlik var. Yani 7000 artı 900 artı 7. O da 7907'ye eşittir. Şimdi bunu soru işaretinin sağındaki ifadeyle karşılaştıralım. Sağ tarafta ise 7000 artı 970 var. O da 7970 demek. Veya bunu da açacak olursak, 7000 artı 900 artı 70 demek. Birler basamağı 0. Basamak değerlerini karşılaştırarak gidelim. Her iki tarafta da 7000 var, yani binler basamakları aynı. Yüzler basamakları da aynı, 900. Ama sol tarafın onlar basamağında hiçbir sayı yok. Birler basamağında ise 7. Buradaysa, birler basamağı 0, onlar basamağı 7. 70'in 7'den büyük olduğu çok açık. Yani sağdaki sayı, soldaki sayıdan büyük. Bir başka deyişle, soldaki sayı küçüktür, sağdaki sayı. Küçüktür işaretinde, daha doğrusu hem küçüktür hem de büyüktür işaretinde, sivri uç küçük sayıyı gösterir. Bunu bildiğim için, bu işaretleri hiç karıştırmıyorum. Bakın, büyüktür işaretinde, büyük sayı solda, küçüktür işaretinde ise, Küçük sayı solda. Cevabımız küçüktür. Bu sayı küçüktür bu sayı.